Selamlar dostlarım, ben Emircan. Bugün sizlerle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni gelen bir promo kod hakkında bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bu promo kod daha yeni geldi ve ben de Discord'ta hemen gördüm. Ee, sizleri de bunun videosunu çekmek istedim. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz, beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Cidden arkadaşlar bu promo yeni gelen eşya bayağı bir güzel. Zaten şu an görmüşsünüzdür bunu. Böyle bir eşya geldi dostlarım ve bu eşyanın nasıl alındığını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar, e, Discord sunucumuzu gelerekten buradan görebilirsiniz buradan arkadaşlar ben sizeden aşağıda davet linkini bırakacağım buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve burada bakın e, yeni bir promo kod diye yani bir şey arkadaşlar bunu kopyalıyorsunuz bunu nereye yazacağınızı falan soruyorsunuz şimdi hepsini göstereceğim ve bu arada arkadaşlar e, roblox profilinde burada takip edebilirsiniz ve arkadaşlar yeni bir oyun yaptım acs sistem var Buradan da arkadaşlar oyunuma gelerekten destek çıkabilirsiniz. Like atıp favorileri alırsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar geçelim. Eee ilk önce roblox.com Sıraş buraya promo Şöyle arkadaşlar promo kod. Buraya geldiğimizde arkadaşlar buraya yazacağız. Bakın şöyle nasıl yazılıyor bir dakika bakalım. Rehappy bir dakika. Galiba böyleydi. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar Rhythm'a bastığımızda Promo kod Secondary Rediment diyor arkadaşlar. İnventory'mize geliyoruz yani avatarımıza. Ben şuradan bir önce bir karakterimi kaydettim arkadaşlar. 31 e, mizaj. Her neyse. Buradan arkadaşlar update diyorum. Şöyle şunu zaten kullanmıyordum. Agalar. Buraya artık Ninja Cat diye bir şey geliyor. Bunu kullanıyoruz. Şöyle şu an kullanılıyor ve ben nasıl göründüğünü göstermek için bir oyuna gireceğim Hatta Şuradan bizim bir arkadaşların oyununa mı girsek ya da hiç uğraşmayıp hemen gireyim sen kendi web server'ıma mış Aynen öyle yapayım Dostlarım hatta hiç uğraşmadan direkt murder meister'e girsek daha da mantıklı olur ee, Cidden arkadaşlar oyunda sizlere nasıl gözüktüğünü de göstermek istiyorum ve bu arada evet kayıtlıyız ee, Kayıt Arada sırada bozulabiliyor, sinirim bozuluyor o zaman da, cidden bir daha çekmek zorunda kalıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar oyuna girdikten sonra, şimdi sizlere göstereceğim nasıl bir hat olduğunu. Hat cidden baya güzel ve ben artık böyle promo kod tarzı videoları da çekeceğim. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi böyle duruyor ve baya bir efsane duruyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler de Discord sunucumuza girer bu kodu alabilirsiniz ya da ekranda yazıldığı gibi sizler de yazabilirsiniz. Hepsi büyük harf olacak üzere yazabilirsiniz. Cidden bayağı tatlı bir kedi olarak duruyor. Sizlerin de bu kodu kullanmasını öneririm ve bu arada şerif oldum lan. Oo tamam ben video sonunda şu mürdür bir tokat diyeceğim arkadaşlar. Sizler dediğim gibi arkadaşlar bu kodu yazmıyor unutmayın ve bana da destek vermek için abone olmayı unutmayın 4000 abone olduk destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim Yakında abi hedefimiz şu anlık 5k 5k'da abi güzel bir robux çekilişi yapmayı planlıyorum Şu an robux çekilişlerini durdurdum neden derseniz dostlarım Çünkü yeni bir kural geldi ve artık robux çekilişlerini çok yapamıyorum Bu şöyle arkadaşlar Eee bir dakika hemen şuradan murder'ı vurmam gerekiyor. Murder'ı vurayım ondan sonra konuşmamı devam edeyim. Evet arkadaşlar şöyle ki e, artık grupta bir hafta olmanız gerekiyor. E, ben size uzağına aşağıda grubumu bırakacağım. Sabitlenenler bırakacağım. Oradan arkadaşlar gruba katılaraktan sizlerde zamanı geldiğinde robuxunuzu alabilirsiniz. Neyse dostlarım kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bu yufeyi almayı unutmayın. Bay bay.